Efendim satır arasından herkese merhabalar. Bu hafta yine geçmiş tarihlerden günümüze gelmiş olan bir kitabı ele alacağız. Biraz bu kitapta tasavvuf üzerine düşüncelerini aktaran Ömer Rıza Doğruluğun incelemesini ele alıyor olacağız. Mehmet Akif Ersoy'un kızı Cemile Hanım'la evli olup zamanında Sebelio Reşat'ta yazılarını yazan 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'den milletvekili seçilmiş 51'de Pakistan'da yapılan İslam Kongresi'ne katılmış olan Ömer Rıza Beyefendi'nin tasavvuf hakkındaki görüşlerini ele alıyor olacağız. Kitap elbette ki eski ama eski olmakla beraber bize tasavvufa bakış açısını bugüne dair özellikleri hakkında da bilgi vermesi adına önemli bir değerlendirme. Değerlendirme o tarihlerde insanların tasavvufa henüz alaşağı edemediği ama... E varlığının gereksinimini beyan ettiği arada kalmış bir form kitabı olarak izah edebiliriz. Çünkü Ömer Bey kitabının birinci kısmında güzel bir cümleyle başlıyor. Şöyle diyor Hz. Peygamberle arkadaşları bu yaşayış tarzı bakımından bütün İslam ümmeti için birebir birer örnektiler ve Müslümanlar bu örneğe bakarak ona uymayı bir vazife sayarlardı diyor ve tasavvufun özünü böyle olduğunda ifade ediyor. Hani bizde var ya Şimdilerde tasavvuf tırnak içinde çuların tasavvufu satan, satışa çıkan, pazarlamaya çıkanların karşısında hakikaten tasavvufun hikmet erbabı kıyamete kadar var olacaktır elbette diyen Tevhid Hoca ve benzeri bütün kardeşlerimizin ifade ettiği o hakikat karşısında şimdi kaldı mı canım öyle isimler diyenlerin o tarihlerde itibaren bir görüş savunusu söz konusu Tabiri caizse bu kitabın görüşleri bugünkü şu zihniyeti kadar keskin değil ama o tarihte dahi bu hususta tasavvuf erbabına karşılık bir önlem alınması gerektiği düşüncesiyle aklı ön planda tutmanın unsurlarını ifade eden bir diğer taraftan çözümlemeler getirirken bunda bir yabancı diyardan getirme gayretinin varlığını görüyoruz. Tabiri caizse o devir insanın üzerinde var olan batıya olan hayranlığın bugünkünden çok da farklı olmadığını fark ediyoruz. Şöyle diyor Ömer Bey, şüphe götürmez bir hakikat de İslam dininin tefekkür ve şuur mirasından bir parçasının tasavvuf olduğudur. Bu güzel söylem boyunca devam edeceğiz öyle mi kalacak göreceğiz. Hz. Peygamberin hayatı daha sonralığıyla da yetişen mutasavvıfların örneğiydi. Bunlar... Hz. Peygamber'in hayatındaki bu zahitlik cephesini alarak onu geliştirmeye bakmışlar dedi. Ama bu geliştirme metodu Hristiyanlıkta ya da Hristiyanlığın mezheplerinde görüldüğü gibi kişilerin şahsi kanaatleriyle dine bir şey eklemeleriyle mümkün değildir ki Ömer Bey kitabında bunu da inceliyor olacak birazdan. Onun için Hz. Peygamber Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatü vesselam Cahiliye devrinde Hira Dağı'nı çekilerek ibadetle meşgul olmasını, daha sonraları İslam aleminde ortaya çıkan zahitlerin, abidlerin ve mutasavvıfların yaşayış tarzını kuran ilk tohum saymak icap eder diyor. Ama burada bir hata yapıyor Ömer Bey. O hatada Arapların da zaten böyle yaşadığına dair. Halbuki sadece Resulü Kibriye Aleyhisselatü Vesselam ve Hanif dininin mensupları böyle yaparlardı. Yani cahilane yaşayan Arap kavmi, müşrikler, putperestler değil, Hanif dininin devamını yaşayan ehli imanın o hayat biçimini sürdürmeye gayret edenler, Resul-i Kibri aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e de zirve olduğu gibi, onların çöllerde hak ve hakikati arama mücadelesi devam ederdi. Burada bir hatamız var. Bu yaşayış sayesinde içi açılır, hissi incelir, Kalbi temizlenir ve artık her şeyi olduğu gibi görürdü diyor Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam için. Ne yazık ki burada siyerde bir eksik bilgiyi görüyoruz kitabın başında. Hz. Peygamber'in hayatında görülen tasavvuf izleri bundan ibaret değildir diyor Ömer Bey. Ruh hayatı bakımından daha mühim, daha derin tesirli bir hadise İsra yani miraçtır ki Kur'an'da bahis mevzu olduğu gibi hadis ve siret kitapları tarafından da uzun muza anlatılmaktadır. En mühim kaynaklar üzerinde yapılan tetkikler ve eleştirel tahlillerden anlaşıldığına göre işte o devrin problemi eleştirel tahlil hastalığı. Şöyle diyor, Miraç ruhi bir müşahedeydi. Allah Resulü bedene miraç ettiğini kabul etmeyen taife işte bu dönemde batılı ikmalciler eliyle yoldan çıkmaya hazır Makası atmak üzere olan yan raylara geçmenin hazırlığındalar. Farkındalar mı? Biraz meçhul. Çünkü Mehmet Akif Ersoy'un hayatında da bu kavramsal karmaşayı görmüyor değiliz. Onun için ashabın ve sair zahitlerin, nasiklerin ve mutasavvıfların hayatı, Hz. Peygamberin İslam'dan önceki zühti hayatının sürdürülmesinden başka bir şey değildir. Daha sonraki devamı ise, Gayet tabidir diyor. Ancak Allah Resulü'nün hayatında cahilane bir şey hayatı boyunca olmadığı gibi onun hayatının sonraki evresinde de hele ki Ramazan'ın son 10 gününde muteber bir sünnet olarak bize sunduğu itikafı nereye koymuş Ömer Bey? Kitabında pek de buna rastlayamıyoruz. Allah-u Zülcelal göklerin yerin nurudur Enfal suresi 17. ayet-i kerimeden bir ayet-i kerimenin mealiyle başlıyor cümle. Her nereye yüzünüzü çevirirseniz Allah'a ibadet yönü odur. Mutsalavofflar, vahdeti vücu, vahdeti şhu mezheplerini ve Allah'ın mahlukatında tecellisini bu ayete isnaat ettirirler. Hayır böyle hissad ettirilmezler. Bu eksik ve yanlış bir bilgi Şimdi eksikler yanlışmaya dönmeye başladı kitapta kitabın böyle ince bir tarafı var, Sona doğru hani ben dönüyorum ahanda döndüm şeklinde bir kitap olduğunu göreceğiz beraberce. Şimdi burada allah Zülcelal'in beyan ettiği hakikatler dairesinde vahdet-i vücut ve vahdet-i şuhud ne yazık ki mezhep değil Ömer Bey. Bunlar yaşayan insanların yaşadıklarına atfettiği cümleleri sonrasında gelmiş olan akli evvellerin taktığı sıfatlar. Hele ki birazdan göreceğiz. Hallacı Mansur İbni Arabi gibi zatlar. Vahdedi vücut ifadelerini kendilerini ibarelendirmek üzere kullanmamış. Sonradan genelden bu görüşleri onlara küfür ithamı ile itham etmek için kendilerine yeni bir sıfat tamlaması bulmuşlar desek daha doğru olur. Sıfat tamlaması diyorum çünkü isim tamlaması mantığıyla değil sıfat tamlaması mantığıyla baksaydınız konuyu çoktan çözebilirdiniz. Velev ki bu tamlamaları o ulu zatların arkasından yapanlar takmış olsa bile. Burada bize alakalandıran cihet diyor. Hinduizm'in riyazet, mücahede, ibadet ve marifet hakkındaki mezhepleriyle İstanbul tasavvuflarının aynı meseleler üzerindeki benzerliklerin araştırılması da diyerek Hint kaynağı nazariyesinin e, tasavvuf üzerindeki etkilerinden bahsetmeye gayret ediyor. Ama garip bir şey var. Hint kaynağından tasavvufa aktarılmış olma ihtimali olan hiçbir şeye yer vermeyen Ömer Bey, bu noktada riyazet, mücahede, ibadet ve marifet gibi yeryüzünde gelmiş olan gitmiş olan bütün dinlerin ki hepsi hakiki oldukça İslam dinidir. İnne dina innallahü İslam beyanatıyla buluruz bu hakikati. Ne yazık ki Ömer Bey burada kavramsal bir çıkarım hatası yapmış olur. Çünkü mücahede ve riyazet Hinduizmde nefsi geliştirmek üzere İslam'da nefsi ezmek üzerindedir. Profesör Masinyon'a göre tasavvuf tarikatlarına daha sonraları ne yazık ki Profesör Masinyon'dan e, kendine bir çıkarım yapmış Ömer Bey. işte kitapta trenin dönüş noktasına ulaştığımız yerdeyiz. Zikrin girmesi bazı Hint tarikatlarının İslam tasavvufuna girmeye imkanı bulduğuna delalet eder. Etmez efendim çünkü zikrullah Hz. Adem Efendimiz'den bugüne dek vardır. Keşke bunu Profesör Masinyon'dan almasaydınız. Goldsayer ki bunlar büyük ihtimalle Alman felsefesinin içerisinde var olan tasavvuf hakikatinin arayıcıları olarak birer mistisizm arayıcılarıdır. Goldsayer vaktiyle bir prens ve daha sonra taç ve tahtını feda ederek zahitlik yolunu tutmuş olduğu söylenen İbrahim Ethem hikayesinin tıpkı bu da hikayesi olduğunu Teşbih kullanmanın Buda mezhebinden İslam'a geldiğini iddia eder. Ömer Bey siz bir kitap yazmışsınız. Sizden önce de Herodot yazmıştır. E biz de şimdi size Herodot'a benzetebiliyorsak sizden de bu benzetmeyi beklemek normal olurdu. Efendim o göre tasavvufi fenanın hiç bir mukabili bulunduğunu fakat bunun Buda mezhebinde değil fakat Vedadaki vahdedi vücutta bulunduğunu anlatırmış. Yine bu anlatım içerisinde kendi düşünce biçimine birer örnek arayışına girmişler. Efendim bu arayışlar gittikçe artacak şimdi. İşin komik tarafı şu. Paragraflara başlayan Ömer Bey başta hakikaten tasavvufun içine girmiş bu unsurların varlığını tam delillendirecekken delillendiremiyor. Sonda da abuk büsü cümle bulunması beklerken bizler bu sefer tasavvufa da bir göz kırpı veriyor ki kitabı okuduğunuz müddetçe bu şaşkınlığınızı gidip gidip geliyor. Bu da trenin dönerken sağa sola sallanması gibi bir şey olsa gerek. İslam malzemesiyle ve İslam tuğlalarıyla örülmüştür. Bu tuğlalardan bir kısmı Hint rengi, bir kısmı İran rengi, Yunan rengi yahut Hristiyan rengi almış olabilir diyen Ömer Bey, tasavvufa bu unsurlar girip bu rengi çeşitlendirmiş olabilir diyor. Fakat diyor Tuğla'nın kendisi halis mulis İslam yapısıdır. Ve biz burada Hint renginin mahiyetini izah ettiğimiz gibi daha sonraki bahislerimizde diğer renklerin de mahiyetini belirtmeye çalışacağız. Ömer Bey'e söylemek gereken şey şu. İslam dininde tasavvuf kendine ait yeni bir duvar örmemiştir. Mevcut olan duvarın gölgesinde hak ve hakikat beyanatının mücadelesindedir. Öyleyse burada farklı bir renkler görseler Elbette ki hakiki erbabı gelip onları yıkıp perişan eylemiştir. Tarih boyunca İslam tasavufunda, fakihlerde görüldüğü gibi nerede görüyoruz biz bunu? Haricilerde, rafizilerde, mutezile diye bir mezhep görüyoruz. Yani siz bırakınız tarikatı tasavvufu bir kenara İslam dininde İmam Şafii, İmam Hanefi Hazretlerinin İmam Maliki, İmam Hanbeli Hazretlerinin muhteşem ve devasa ilmi dururken İmam Eşari ve Maturi karşısında Mutezi gibi bir inancı ve fikri hem yaymış hem de devlet eliyle böyle olması gerekmiş denilen bir dönemi de yaşadı İslam dünyası. Ama dikkat Mutezi ile yıktı geçti İslam alimleri. Bu yüzden sadece tasavvufta değil her alanda dışarıdan gelen şeyler oldu mu? Oldu. Olduğunda süte karışan şeyi hemen temizledim alimlerimiz? Elbette. Onunla beraber heder olanlar kimlerdi? Menfaatler, perestler elbette. İranlı büyük mutasavvıflarının İslam'ın umumiyetle ruh hayatında silinmez bir iz bıraktıkları ve bir an tasavvufun gelişerek bir ilim şeklinde belirmesi hususunda unutulmaz bir hizmet başardıkları şüphe götürmez diyor. Hicretin 200 veya 201 senesinde ölen Maruf-ı Kerhi Hazretleri, Hicret'in 261 yılında vefat eden Beyazlıb-ı İslami gibi şahsiyetler bunlar arasındadır diyerek büyük bir hataya daha imza atıyor. Çünkü onlar İran'da yetişmiş değillerdi. Şüphe götürmez bir hakikat diyor bakalım neymiş. Eski Fars'ın bir takım görüş ve duyuşlarıyla İslam tasavvufunun esasları arasında dikkat edilen değer benzerlikler bulunduğudur. Çünkü İslam zahidliği ile Mani dinindeki ruhbaniyet birbirine benzer. Yine İslam zahidliğindeki kanaatkarlık ve hayvan kesmekten korunmak mezdek mezhebine besler. Ömer Bey keşke yaşasaydınız. Ben de size bizim kiliselerde üstünü örten rahibelerden bahsederken onlar da bizim Müslümanlar da onlardan almış deseydim. Acaba ve haşa sizin cevabınız ne olabilirdi? Tasavvufun hakikati Muhammediye hakkındaki telakkisi ve hakikati Muhammediye'nin Allah tarafından her şeyden önce yaratılmış olduğuna, ulvi, tufli bütün ayrılıkların ondan dallanmış olduğuna inanmaları, Zendeves namındaki Zerdüş kitabında hayır ilahı sayılan Hürmüz'ün kainatı ruhi ve maddi varlıklarıyla doğrudan doğruya yaratmayarak belki ilahi kelime sayesinde yaratmış olduğuna dair İleri sürülen mütalayı andırır diyerek Nuru Muhammedi'yi bugün de reddeden. Ancak fiziken ve dinen ispatlı delilleri Tevhid Hoca'nın aşk sayısında yapılmış olan unsuru o günkü mealciler, mealci zihniyetiyle Ömer Bey ortaya koyuyordu. Efendim devam edelim bakalım. Şöyle buyuruyor Ömer Bey. Doğru olmayan bir şey varsa... Bunlara bakarak Müslümanlar arasında zahitlerin zühdünü, abidlerin ibadetini, mutasavvıfların tasavvufunu ve bunların riyazet, mücahede, zevk, vecd ve müşahede hakkındaki telakkilerini Müslümanların Hristiyanlardan ve hususu ile rahiplerden iktibas ederek yaşattıklarını sanmaktadır. Evet ama o sanrının içerisinde siz de düşmüşsünüz farkında değil misiniz? Farkında olduğunuz o kadar açık ki kitabın sonunda bunu delillendireceğiz bilmeden yapmamışsınız. Hakikati Muhammediye'ye fakat bu Hristiyani unsurlarla benzerleri Müslümanların Hristiyanlarla karışmalarından onlarla itikadlar üzerinde münakaşa etmeye başlamalarından sonra belirmiş ve bu yüzden İslam muhiti içinde yayılma imkanı bulmuş mutasavvufların sözlerine ve aşkı ilahiyeye ait nazariyelerine karışmıştır. Bunu gayet doğal görmek, tabii görmek icap eder diyor. İşte burada çok garip bir şey var. Tasavvuf metotları, doktrinleri, felsefi mahiyeti alan temayüllerin bulunan bir ilim olarak gelişmesinden sonra Hristiyanlık telakki ve itik itikatlarıyla bu itikatların Müslümanlarla Hristiyanlar arasında vuku bulan münakaşalarıyla dolu olan muhitin tesirlerinden uzak kalmasına imkan bulunamazdı diyor. Acıklı olan Hristiyan'a Kendimizi yedirmiş olduğumuzu kabullendirmeye gayret etmiş Ömer Bey. Elhasıl diyor. Tasavvufun esas itibariyle menşeinin İslam olduğu şüphe götürmez. Yani bu kadar lekeledikten sonra mı bu cümle? Çünkü şunu yapmaya çalışıyor. Sevgili gençler diyor. Peygamberin yaşadığı gibi yaşarsanız onun adı zaten tasavvuftur. Sizin başka bir şeye ihtiyacınız yok. O saydığınız tasavvuf büyükleri de Peygamber gibi yaşamalarının üzerinden yürümeşlerdir ondan büyüklerdir. Amenna ancak her birisi ile yürümüştür Ömer Bey. Sizin gibi mürebbisiz olunca insan attı karınca elinde bir sürü kitap defter yol boyunda zanneder adam kendini. Efendim devam. İnsan filozofları Aristo'nun tesiri altında ne kadar kaldılarsa. Eh Ömer Bey siz de bunları söylerken ne kadar ayıksanız artık. İslam mutasavvıfları da Eflatun'un ve Platonus'un tesiri altında o derece kalmışlar mış, mış, mış. ve her taraf Yunan'ın bıraktığı bu mirasa el uzatarak mezheplerini besleyecek ve iddialarını doğrulayacak destekleri aramıştı. Bize sonuç alıyoruz. Var mı gerçekten böyle bir şey? Hayır. Bunlar sadece Ömer Bey'in fikirleri. Kitapta hiçbir net açıklama ne yazık ki yok mesela. Şehristaniden bahsediyor. Diyor ki Plotinius'tan bahsettiği sırada onun hakkında Yunanlı şeyh der. Bunun anlamı onun bir tasavvuf erbabı olduğu için değildir Ömer Bey. Yunanlıların arasında eftal kabul edilmiş, sözü, kelamı, beyanı, doğruluk üzerine olan Müslüman olsa ne güzel olur demek anlamına gelir Ömer Bey. Bunu hakikaten iyi bilirken bu cümleyi böyle değiştirmeniz tarihin bir aşamasında atmış olduğunuz fitne tohumunun Bugünlerde yaşardığını görmüş olsaydınız keşke aynı üzüntüyü bugün de hisseder miydiniz acaba? İş bu kadarla da kalmamış. Bütün varlıkların tek varlık olan Allah'ın feyzine intikal ettiği inanılarak yeni Eflatunculuk mezhebine ruhuna varılmıştır. Efendim Eflatunculuk mezhebinde madde gerçekten Tanrı olarak kabul edilir. Hakikat onun söylemi de İslam dinindendir. Ancak Allah'ın feyzine intikal noktasında Maddenin özünün yaratıcı tarafından yaratıldığına dair hürmet ve muhabbetin keskin bir dünyadan kurtularak hakiki bir hikmet telakisiyle beyanat-ı ibadiyenin hakikatine ermekse işte bu tasavvuftur. Efendim devam. Buralarda çok acıklı hikayeler var Ömer Bey'in yazdığı. Mesela Nikolson'un teosifik tasavvuftan ve onun üzerindeki Yunan tesirinden önce Son derece basit bir tarzda hem de son derece basitmiş yani. Hicretin 245 yılında vefat eden Zünnun-i Mısri'de belirmiş olduğunu daha sonra hicretin 6. asrında incelenerek açıklanarak felsefi bir vakıa haline aldığını anlarsak teosofik tasavvufun da ancak çok sonra Yunan kaynaklığından destekler aradığını anlamış oluruz. Eğer... Bir destek aramaya kalkacak olsaydı İslam dininin bu hele ki Zünnuni Mısri gibi bir zat onun gezeceği coğrafya Osmanlı coğrafyası olabilir miydi Ömer Bey? Siz zannımca Osmanlı'nın uzun bir dönem tasavvufa göstermiş olduğu ehemmiyeti kaldıramamış olacaksınız. Hasan Basri'nin mezhebi diyecek kadar bir garabet var biraz doğruluk payı olsa da ile Haricilerin mezhebi arasında büyük bir benzerlik var der Ömer Bey bir zokayı atar. Şimdi devam. Fakat diyor bu benzerlik iki tarafın bütün itikatlarına şamil değildir. E peki ne şamil değilse aynı değildir. Yani bir harici Allahu Zülcelal vardır ve birdir derse Hasan-ı Basri Hazretleri de doğal olarak ve olması gerektiği gibi Allah'u Zülcelal vardır ve birdir derse Bunlar itikadi konularda benzerliğe mi sahip olmuş olurlar? Ömer Bey'in bu kadar ciddi hatalar yapabilecek bir yazar olduğunu, Sebul-ül Reşat'ta yazması, onun da bize pohpohlanarak anlatılması hususundan bakınca çok da mantıklı gelmedi sevgili gençler. Efendim şimdi geçtik gavur kısmını tabiri caizse geldik bu tasavvufları anlatacak şimdi bizlere. Hicretin 1. ve 2. asırlarında kendini belirtmiş ve sonra zahitler ve abidler, İslam aleminin her tarafında yenilmeye başlamışlar. Fakat bunları toplayan bir düzen veya birleştiren bir teşekkül vücuda gelmemişti. Yani tarihten bayağı uzak bir cümle bu. Zira zahitler, şeyhler, mürşitler bugünkü devirden değerlendirmeyin. Onlar birer okuldular ve hala hakiki olanları böyle bütün okulların birbirleriyle olan doğal ilişkileri gibi yazıştılar, kitaplar yazdılar, karşılıklı mehtuplaştılar. Bugün elimizdeler ve okuyoruz. Tasavvuf, İslam milletinde sonradan peyda olan şer'i ilimlerin biridir diyor. Esası, asaf ve tabiun ile onlardan sonra gelenlerin hak ve hidayete uyan halleridir. Şimdi güzel bir şey mi söyledi, çirkin bir şey. Hani bazı filmlerde diyor yani adam, ya ne dedi bu küfür mü etti bir şey dedi ama filan diyor ya. işte tam da öyle bir kitap. Efendim diyor temeli ibadetle meşgul olmak. Kendini Allah'a vermek. Dünya ala işlerinden ve süslerinden yüz çevirmek. Herkesin dadandığı mal ve menalden el etek çekmek. Halktan ayrılarak ve halvete çekilerek ibadete dalmaktır. ve sahabe böyleydi. E şimdi bu nasıl sonradan şerri iyi ilimlerden biri oldu beyefendi? İlginç. Hakikaten bu kafada iyiymiş. Efendim biraz daha devam edelim. Şimdi burada size garip bir alan var. Orayı göstermekte niyetim. Bu alanlarda çünkü aynı şeyi tekrar ediyor Ömer Bey. Mesela Yahya bin Muaz Hazretleri'nden bahsediyor. Diyor ki tasavvufa ilmi bir renk veren yani Bu tasavvuflardan olmakla beraber. Yani kahvedeki arkadaşını anlatıyor Ömer Bey. Bildiğiniz klasik bir yazar. Yahya bin Muaz Hazretleri'nden bahsederken bu cümleyi kuruyor. Diyor ki ilk zahitler tarafından tutulan yolun tesiri altındaydı. Nitekim bazı sözleri buna delalet etmektedir. Şimdi tartıya koyuyor Yahya bin Muaz Hazretin. Diyor ki zahitlik üç şeydir kıllet, halvet ve açlık. Bu Yahya bin Muaz Hazretin'in sözü Cenab-ı nail eylesin inşallah. Hicretin birinci ve ikinci asırlarında zuhur eden zahitlerin Nasiklerin ve fakirlerin yolu buydu. Gerçi Beyazıt'la Yahya bin Muaz, kendini faniliğe vererek muhabbet şarabıyla sarhoş yaşamaya ve en büyük değeri vermişlerdi. En büyük değeri vermişlerdi. Fakat 297'de vefat eden Ebu'l-Kasım Cüneyt Hazretleri Cüneyd-i Bağdadi bahsediyor. Ayıklığı sarhoşlığa tercih ediyoruz. Birinci madde şu Ömer Bey. Bahsettiğiniz isim tamamları birbirleriyle seçeneği itibariyle yakın ilişkide büyük mutasavvıflarımız. Aynı zamanda... Bu zatlar muhabbet şarabıyla sarhoş yaşamamışlardır. Bunlardan bahsettikleri demler onların vecd ile Rablerine en yakın kendilerini hissettikleri anda söylemiş olduğu sözlerdir. Halbuki Hasan-ı Basri Hazretleri'nin kader konusundaki Risalesi olmasaydı eğer siz bugün kendinizde bile olmazdınız ki okumadığınız ne açık pek de kendinizde görünmüyorsunuz. Hani siz hangi kafayla yazdınız derler bir adama. Efendim. Sonra diyor ki, ile mutasavvıflar arasında diyor savaş başladı. O savaşı da şöyle anlatıyor. Fakihler, mutasavvıfların niyeti amelden üstün, sünneti farzdan hayırlı, itaati ibadetten eftal tutmalarını sapıklık sayarak onlara yüklenmişlerdi. Varsa böyle bir şey sayan niye koymadınız kitabınıza? Keşke koysaydınız, biz de deseydik ki kimmiş sünneti farzdan üstün gülen, kimmiş niyeti amelden üstün tutan. Gerçi o konuda biraz eksiksiniz çünkü ameller niyetlere göredir hadisini alıp da onunla ilgili yapılan şartları görseydiniz konuyu biraz daha iyi anlayabilirdiniz. Burada şimdi acayip cümleler var. Tiren artık raydan çıktı. Eh benim cümlelerimden de artık çok düzgün bir şey beklemezsiniz. Hallacın dinleri birleştirmek ve dinlerin aynı hakikati ifade eden, muhtelif isimlere aynı gökten serpilen dallar oldukları nazariyesinin hülasası şudur. Bu nazariyeyi hallaçtan getir, ben ondan sonra konuşayım derdim ama sen de ölüp gitmişsin Ömer Bey. Gerçi fikirlerin ne yazık ki ehli fitnenin dilinde yaşamaya devam ediyor. Ne demişler? Şeytanın dili tatlı olurmuş. Fakat 3. asrın son yarısında ve mahiyetinden bahsettiğimiz... Ve hallacın başına gelenlerle kazandığı ve mahiyetini belirttiğimiz isyanı Muhyiddin'in yazıları yüzünden Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nden bahsetmeye çalışıyor. bütün alevlenmiş ve şiddetlenmişti. Bunun sebebi onun vahdeti vücut üzerindeki mezhebiydi. Bu mezhebin İslam esaslarına uymayan neticeleriydi. Ben aslında bugünlerdeki bir tane ee, ahmak olduğunu cümlelerini duyar ve dinler gibiyim ama acaba bir akabalık mı var? Zevki temeller üzerinde kurulan ve birçok felsefi görüşe ihtiva eden fakat fakirleri kızdırarak aleyhinde ulu orta yürümelerine sebep olan mezhep vah dedi vücuttur demiş. Ancak bu bir mezhep olmadığı gibi bu görüş üzerinde ayrı bir ders yaparız inşallah. Ha şimdi patlattı bombayı dayanamaz bunlar. Ahmak oğulları bir bunlar iki hepsi birbiriyle kardeş Dalton ailesi gibi bak geldi şimdi. İbni Teymiye. Tasavvuf esaslarına karşı var kuvvetiyle karşı koymuş ve bu esasların makule de menkule de muhalif olduğuna dair müteaddit eserler ve risaleler yazmış. Bilhassa hulül, ittihat ve vahdedi vücut itikatlarına karşı en şiddetli savaşı açmış diyerek artık hangi raydan çıkıp hangi istasyona gittiğinde anlattı bize. İbn-i Teymiye diyor. Mutasavvuflardan Muhyiddin i̇bn Arabi'nin Sadreddin el-Konyevi'nin, İbn el-Farid'in, İmseb'nin, Amir bin Büsri'nin, Necbuddin bin İsrail'in ve Afifüddün til Misani'nin vahdedi vücuda mütekkid olduklarını söyleyerek bunun İslamiyet'e, Yahudiliğe ve Hristiyanlığa uymayan, aynı zamanda makule de menkule de muhalif olan iki batıl esasa dayandığını anlatır. Anlatır da kim dinler Emre Bey? Hakikate bilip de İbn-i Teymiye'nin peşinden giden ahmak olmaktan öteye nereye varmıştır? Bak garip bir şey şimdi. Kitabın sonuna gelirken çok garip bir yol izliyor. Diyor ki son dönemin diyor sizlere şeylerini anlatayım. E, tasavvufçularını anlatayım. Diyor ki 6. ve 7. asırda tasavvuf tarikatlar. Bakın hicretten 7. asıra kadar tarikat anlattı. İçinde bir tane hayırlı cümlemiz yok. Baştan böyle bir güzel, hop döndük. Şimdi diyor ki, burada diyor, ancak tasavvufun o sıralarda almış olduğu ameli, mahiyeti belirtmeyeceğim. Bu tarikatta bir kısmından bahsedeceğim. Kadir İlik'te Abdülkadir Geylani Hazretleri bu kadar anlatıyor. Yani tasavvuf tarihinin en özlü ifadesini bu kadar almış ve orada şunu demiş. Bakın garip bir şekilde. Yazdığı eserlerin hepsi. İlahiyattaki denin vukufunu belirtmekten öte, öz yürekli, samimi ve heyecanlı bir vaiz olduğunda göstermektedir. Bu şeye benzeri, senin kayınpederinin safatına benzedi ama neyse. Mesnidi Kur'an ile hadis ve büyük velilerdir. ehli sünnetten olduğu zerre kadar şüphe götürmez, vaazları bu yolda İslam edebiyatının en güzidi örnekleri arasındadır da... E neden tasavvuf tarihini insanların kendi eklemeleriyle bu hale geldiğini anlattım bu saate kadar. Ahmed Er Rufayi Hazretlerinden bahseder. Onun yaşadığı kerametle inceden dalga geçer. Sürreverdilik, şazeliye, yeseviye, bedevilik. Bak bunları niye sayıyorum biliyor musunuz? Mevlevilik. Bakın bunların hepsinden bahsetti değil mi? 6. 7. asırda bunlardan bahsetti. Tamam 7. asırdan sonra tasavvufa geldi. Orada da birkaç tanesi yok. Bu kadar. Bakın farkında mısınız bilmiyorum. Bir tanesinden bahsetmedi. Onu da siz bunlar artık. Ben son cümleyle geleceğim. Çünkü diyor bu sayede maddenin tuğyanına karşı gelmek ve kıymet ölçülerinde değiştirmek hayatın doğru, iyi ve güzel olarak verdiği hakikatleri daha iyi yaşamak mümkündür. Keşke senin bu fikirlerin olmasaydı o zaman her şeyi daha güzel yaşaması gençlik kardeşlerimizin. Şimdi bunları anlatmak yerine biz bir sürü merhaleyi geçmiş bir sürü uğraşlar veriyor doldurduk. Yani millet gitti uzaya biz hala uğraşıyoruz ne yazık ki sizinle. Ama geçti. Geçiyor. Geçecek Allah'ın izniyle. Hadi haftayı görüşmek üzere.